Herkese merhaba. Bu sefer izleyicileri bıçak gibi ortadan ikiye belen Azizler filminin kendimce kritiğini yapmaya çalışacağım. Seyrederken çok beğendiğim ama sonra orada burada kötü eleştirilerini hatta yerin dibine batıran kritiklerini görünce çok şaşırdım bir film oldu bu. Filmi beğenmeyenler beğenenlere çok laf Sanki filmin alt metinlerini sadece onlar görmüş de bu yüzden beğendiklerini söyleyip sinemadan anlayan entelektüel pozu kestiklerini iddia ediyorlar. Yani entel pozu kesmek için seçeceğimiz film çitasında bu kadar aşağı düşürmeyelim bence. Bir Haneke ya da Tarkoski filminden bahsetmiyoruz. Gayet eğlencelik, kolay yakan bir komedi film bu bu. Alt metinlerine gelince de zaten o kadar gizli saklı değil. Son derece aşikar. Filmin hem iyi eleştirilerinde hem kötü eleştirilerinde hepsinde bir yalnızlık teması üstünde duruluyor. Yalnız olmak isteyen bir ana karakter ve yalnızlıktan kaçmak isteyen yan karakterler anlatılıyor. Bundan daha derin manalar içeren bir film değil bu. Berkun Oya ve özellikle Seren Yüce bu tip modern insanın yalnızlığı üstüne yaşadıkları hayatın sahteliği üstüne hikayeler anlatmayı tercih ediyorlar. Böyle yeni bir akım yönetmenliğin öncüleri gibi geliyorlar bana. Tıpkı Bir Başkadır'daki Sinan karakteri gibi Seren Yüce'nin rüzgarda salınan Nilüfer'indeki karakterlerin hepsindeki gibi kendilerine anlatacak hikayeleri bu kesimden seçiyorlar. Ha gerçi Bir Başkadır'da orta-alt kesimde hikaye ediliyordu ama onlar da birbirleriyle iletişim kuramayan şekilde resmediliyorlardı. Azizler'de orta-alt kesimi temsil eden bir aile de var ve onların hayatlarında yalnızlık üstüne değil de başka bir şey anlatılıyor. Buna birazdan değineceğim. Başlamadan önce kanala abone olursanız çok bakbale geçeceğini hatırlatmamı lütfen mazur görün. Kritiye başlayalım. Kimde baştan sona akan bir konunun eksikliğinden dem vuruluyor. Fakat sonuçta böyle bir hikaye anlatma tarzı da var. Bu bir hata değil. Tars, yani genel bir tema etrafında şekillenen farklı karakterlerin hayatlarından ufak kesitler. Bu karakterler birbirleriyle tanış olabilirler ama yaşadıkları hikayeler birbirleriyle alakasız olabilir. Sadece paylaştıkları şey filmin ana temasıdır ki burada yalnızlık oluyor o tema. Kiminin arzuladığı, kiminin ise kaçmak istediği bir şey olarak işleniyor yalnızlık. Bunun etrafında farklı hikayeleri 5'er 10'lar dakika seyrediyoruz. Yani bütün karakterlerin tek bir ana konu içinde var oldukları filmler olduğu gibi bu tip, mesela Woody Allen'ın da çok yaptığı, Robert Altman'ın da çektiği tip filmlerde gayet varlar. Ha bu tarz bazı seyircilere itici gelebilir, yeterince sürükleyici gelmeyebilir. Sanırım bu mini hikayelerin ne kadar ilginç bulunmasıyla alakalı bir durum bu. Filmin tek bir konusu olsa ve o konu ilginç olsa baştan sona sorunsuz akabilir. Ama bu tip farklı hikayelerin toplandığı bir film olduğunda bu hikayelerden biri bile yeterli derecede ilginç gelmezse seyirci filmden kopabilir. Ben azizlerdeki her mini hikayeyi beğendiğim için filmi seyrederken filmin bu kadar insan tarafından sevilmeyeceğine hiç ihtimal vermemiştim. Açıkçası bu yüzden de çok şaşırdım. Filmin komik olmadığı eleştirilerle çok karşılaştım ama çok ilginç bir şey var. Eksi sözlükte çoğu entry şu şekilde yazılmış. Filmde hiç gülmedim sadece şu espride güldüm. Filmde hiç gülmedim sadece bu espride güldüm. Yani böyle böyle bütün enterleri bir araya toplasan filmdeki bütün esprilere gülmüş demek ki. Ve ben de o sayılan bütün esprilerde güldüm zaten. Bence gayet komedi dozu yerinde. Esprileri de gayet komik bir filmdi. Rotten Tomatoes'da bir tane yabancı kritik okudum. O çok ilginç. O da filmin temposunun yavaşlığının filmdeki esprilerin gücünü azalttığını yazıyordu. Mizah hızlıdır ve o yüzden bu filmi 1.25 hızla seyrederseniz espriler daha güse olacaktır gibisinden bir yorumum var. Yani bilemiyorum. Bence Türk tipimize biraz ters geldiği için de olabilir. Çünkü bu tip özellikle seyirciyi biraz rahatsız etmeli uzun sahneler ki Engin Günaydın bunun pirlerinden biri biliyorsunuz daha çok bize hitap eden bir tarz gibime geliyor. Bu yabancı eleştirmenin kritiğine katıl katılmadığınızı siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Filmin afişinde de kullanılan Pinokyo sembolinden hareket edecek olursak bu karakterlerin hayatlarının hep yalan üstüne kurulu olduğu sonuçuna varabilir miyiz? Şimdi tamam evet yalnızlık ve sahtelik bariz ana tema ama yalan emin değil. Sanırım yalanı sahtelikte eş anlamlı olarak bize sunuyor. Ve bu sahteliği en aşikar olarak da Alp karakterinin hayatında görüyoruz. Para tutarak parti vermesi ve yalnız olmadığına dair uydurduğu yalanlar en açık seçik olarak görünenin. Gerçi ben bu sahneleri seyrederken bu yalnızlığı kamufle etme tavrından ziyade başka bir bahane çıkarmıştım. O da şu ki Alp'in Aziz'den hoşlandığı ve Aziz'i etkilemek için bunu yaptığını düşünmüştüm. O parayla tutulan ve büyük olasılıkla Türkçe de bilmeyen kadınların hepsini Alp çok yakışıklı, Alp çok eğlenceli falan gibisinden cümleler ezberletmiş ve Aziz'e söylemelerini tembihleyerek Aziz'i etkilemeye çalıştığını düşünmüştüm. Hatta filmin sonunda Aziz artık eve gelmeyeceğini söylediğinde Sanki Aziz onunla ilişkisini bitirmiş de e, ondan vay be o kadar da kolay ya diye bir tribi vardı ki o yüzden kendi yorumumu daha ihtimal olarak görüyorum. Ama yine de tabii ki sırf yalnızlıktan kaçmak için bunu yaptığı yorumunu da es geçmiyorum. Peki diğer karakterler böyle bir sahtelik yaşıyorlar mı? Belki Erbil'in de sürekli ölmüş karısıyla konuşması ve hep sanki karşısında biri varmış gibi kendi kendine laflaması da bu şekilde yorumlanabilir. Ama bu sahtelik ya da yalan diye adlandırılabilir mi? Çünkü bu kelimeler bir eleştiri içerirler. Bu karakter sahte bir hayat yaşıyor dediğiniz zaman karakteri biraz eleştirmiş olursunuz. Erbil'in yaşadığıysa kendisinin rahat hissettiği farazi bir dünya. Yani ne kendisinin de başkasına zararı yok. Ama yine de bu şekilde dahil edilebilir. Erbil'in hikayesi sahtelikten çok filmin ana teması olan yalnızlık üstü de bence. Yalnızlıktan kaçmak istiyor ve bu noktada da azizli bir kontrast oluşturuyor. Aziz ise yalnız olmak istiyor ve bunu başaramıyor ve filmin sonunda da hem ayrılmak istediği kadına dönüyor hem de Alp'in kendisinden aldığı intikamla bir daha nefes bile alamayacak kadar kalabalıklar içinde hapsolmuş oluyor. Bu arada şu kolyeyi ilk gördüğümüz anda eşek kadar kalın bir zincir görünce yani ilk olarak niye bu kadar çirkin bir şey seçmişler ki demiştim sonra da hak etti. Bu zincir Aziz'in kaçmak istediği ilişkiye böyle kalın bir zincirle bağlı olduğunu simgeleyen bir sembol. Fatih Artman'ın oynadığı karakter ise zaten çok fazla görünmeyen, figüren kadrosundan filme dahil olmuş bir karakter. Bu konuda birkaç eleştiri gördüm, bu karakter niye vardı, da falan gibi. Yani iyi de yani hiçbir bir filmde figüran seyretmedik, filmlerde görülen her karakter üstüne uzun bir hikayeyi seyretme şartı yok ki. Bazı karakterler az görünür, vardıkları ana karakterle olan etkileşimleri üstüne anlamlı hale gelir. Yani mesela ana karakterin sürekli etrafındakiler tarafından aşağılandığı bir film seyrettiğimizi farz edelim. Böyle bir filmde mesela çaycıdan çay isterken ekstra bir şeker daha istediğinde çaycının ona küfrettiğini ve karakterimizin hemen altına alıp suspus oturduğunu görelim. Ve çaycıyı bir daha görmeyelim. Ya o zaman filmden sonra ya o çaycı karakteri neydi anlamsızdı falan diye soracak mıyız? Bir figürandı ve üstüne düşen işi de yaptı. Yani ana karakterin herkes tarafından aşağılandığını bak Çaycı bile onu aşağılıyor diye bize göstermek için filme konmuş bir karakterdi. Ha Çaycıyı kalkıp birinci sınıf bir aktörü oynatırsanız ha, o zaman bu adam niye bu kadar ufak bir rolde oynamış diye sorabilirsiniz belki. Burada da sanırım aynısı oldu. Yoksa Fatih Artman'ın oynadığı karakter çok önemli bir karakter değil. Ama sırf o oynuyor diye daha uzun ve daha dolu dolu bir hikaye beklendi kendisinden. Oysa varlığı sadece Aziz ile olan Aziz sürekli umursamayan, dinlemeyen bir karakter olarak anlamlı hale geliyordu. Yoksa kendi başına çok önemli bir varlığı yok filmde. Ve bunda da bir sorun yok. Ben filmi seyretmeden önce filmin iyi olacağını düşünmüştüm zaten. Çünkü Taylan Biraderler'in Engin Günaydın'la yaptıkları önceki işbirlikleri bence Türk sinemasının ufak başyapıtlarından birini çıkarmıştı. Gerçi Taylan Biraderler'in diskografilerinde hiç beğenmediğim işler de olsa da arada böyle sinema filmleri yaptıklarında kaliteyi birkaç gömdek yukarı çıkarttıklarını teslim ediyorum. Bu filmin senaryosunu Engin Günaydın yazdı sanıyordum. Oysa Berkunoye yazmış ki kendisi benim yeni kahramanlarımdan ve bu işbirliği bence son derece iyi bir sonuç ortaya çıkarmış. Berkunoye'ye getirilen eleştirilerden bir tanesi de modern insan eleştirisi yaparken orta alt sınıfları fazla güzellediğiydi. Ben bu eleştiriyle hiç katılmıyorum. Bir başkadır için yaptığım kritikte de orta alt sınıflara dair eleştirilerinden bahsetmiştim. Bu sefer bunu biraz daha aşikar bir şekilde yapmış. Şöyle ki filmde anne babasının kavgasını teşhir eden ufak bir kızı var. Ve büyük olasılıkla bunu anne babasına bir uyarı olsun diye davranışlarını düzelsinler diye yapıyor. Ama video tutup da para gelmeye başlayınca anne baba tam tersine bunun üstüne gitmeye karar veriyorlar. Kızlarının yaşadığı travmayı önemsememeye başlıyorlar. Sanki tek dertleri para değilmiş gibi bir de rol kesiyorlar. Burada Türk küçük Burcuva ailesinin sahteliğinden bahsederken Aynı zamanda bir de orta alt sınıftan bir aileyi seyrediyoruz. Ve bu ailede de çocukların tamamen serbest bırakan, biraz da ilgiye, sevgiye bulup şımartan ve denyolaştıran bir aileyi görüyoruz. Yani bu sefer o bak sadece fakir ailelerde sevgi var, güzellik var tipinden bir mesajı gözümüze soktukları gibisinden basit, kafa göz yaran bir eleştiri gelmeyecektir umarım. Çünkü bak bunlar da yapamıyor. Modernde de alt sınıfta aynı alt. Spektrumun diğer tarafında eleştirmekten kaçınmıyor. Sonuç olarak hikaye anlatım tarzı bazı seyircilere ters gelecek olsa da bu tarzda çok bir sorunu olmayan sinema izleyicisini çok rahat tavlayabilecek, çok kaliteli, espri dozuda, sürrel atmosferde yerinde, anlatmak istediği şeyleri gizli saklı anlatmadan son derece anlaşılır bir şekilde izleyiciyi sunan güzel bir film olmuş. Bu sefer de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafayı tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımını da takip edebilirsiniz. Cümart gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.